Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu da Ali Sadık'la kanalının videoları arkadaşlar. Bugün e, PUBG, şey, mini world PUBG haritasına hepiniz hoş geldiniz. Oyna. Bugün yanımda Remzi abi var. Hoş geldin Remzi abi. Nasıl hoş istin? bulduk. İyi meyvella sen nasılsın? Yüce'ye selamlar. Aleyküm selam. Hemen silahlarımızı kuşanalım. Ya bu silahlar niye vermiyorlar ya? İbni Dürüm var ya, sinir oluyorum Vallahi Bazen evet. aynı, lak oluyor. Bu dışarıdakiler de efsane aslında da. Sniper falan çıkmıyor çok fazla onu. Uğasırlı kötü. Tamam, silahımız aldık. Ada dur, e, hemen basma beyzi çünkü daha silahları almadık. Yo, ben de bir tabanca var zaten. Aa, bu silah bana birden tanıdık geldi ya. Ne? Silah Ne oldu? He bilmem bir silah bana bir yerden tanıdık geldi. Olabilir ya. Popüler silahlar bunlar. Uzak bende vay. Bir hesap sarı var ya efsane. Aynen. Ben şeyi çok seviyorum şu masif dizlerinde çok kullanılıyor ya. Siyah beyaz. Hı evet, hı, iyi. Artı sen niye görünmüyorsun? he Nurdayma da. Oha! Sağlıkla aldığı çok güzel, evet. Önceki videoya göre baya iyi oldu. Aynen. <gülüyor> Lan oha oha koş koş koş. Kahve tarıyorlar. Kahve tarıyorlar abi. <gülüyor> Arka tarafından dolanıyor kekal. <gülüyor> Az mafya bizi sizlemedi kaka. Biraz keyif sıkıyorum bu arada. Sen de otomatik mi? Otomatik değil, otomatik silahlar çok pahalı. Haa para da mı var? Oha çüş nereden geldin? Lan! <gülüyor> İkimiz gene birbirimizi bulduk. ben bunu aşırı kopya yapayım. nasıl vuruyoruz lan öyle? Bir de bir kedi gelene koyuyor. Buna sinir oluyor ben biraz. Aynen. 2-2 versene şuna. <gülüyor> ben yine zor şeştim galiba. Bu arada ölün ya öldüğünden 10 saniye falan 20 saniye seni koruyor. Aynen i̇şte... aynen. Koşuna ko jörgün gidiyor. Burası ne ne? Beyimi açın kapıyı açın kapıyı. Burada mafya var. Lan oğlum yanlış yere girdim. Lan! Aga RP e dizisi mi çekiyor? Ohooooooo! Oha! Uzaktan <gülüyor> vurdum. Oha! Aga naptın? <gülüyor> Ciğerimizi söktün. Nerece nardan kaldı be? O zaman geliyorum. Neler neler o? Yani ikimiz birbirimizi mi bulduk acaba? Yok aga ben seni vurdum tek. Evet. Tamam. Oha, o, o mesafeden nasıl vuruyor aga anlamıyorum. Tamam. Harbi nasıl buldum vallahi onu anlamıyorum yeminle. Pistler bayağı güzel ama. Hızlı koşmayı öğretsene nasıl koşuyorduk biz bunda ya? Hızlı koşmanı şey, Joyce ki sonuna kadar çöküyor aga. Sonuna kadar deki gibi. Aynen. Ve böyle hızlı gidiyor. Ben de ne diyorum neden benim ne? hızlı geliyor. Sen çözmüşsün çünkü bu olayı. Vallahi burada efsane repitizi çekilir aga. Aynen. Var ya 1v1. Çekek mi? Dizinin süresi 3 dakika. Olur. Eee like mi unuttuk lan? Buve diyorum. Yo aga en sondaki şey, en son evaren sonda. 25 like. Neyse başta söyle. Aga nereye gidiyorsun arkadayım ben. Abi hayır öndere sen? Üf. Ah çifteklerine bak. Senin canın yenilenmiyor mu? Yenilenmiyor. Bana haksızlık yapıyor bu şerefsizler. Ananı aradın o iptal Yavaka dur dur dur Ne oluyor lan? O kadar da değil Ben arkadan dolaşıyorum valla ben bunu niye sesli söyledim ya sen arkacı Remzi olmuşsun <gülüyor> Arkacılara hoş geldin kanka <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Sağım tamam, suya düştüm. Sağ xte. Aga suyun içine bak. <gülüyor> öldüm. Oha öldüm Aga. Suyun <gülüyor> altına nasıl vurdun lan beni? <gülüyor> lan bende öldüm yalnız. Haberim var Oha. Harbi <gülüyor> mi? Yüzde o X'mizle. Uf abla suyun içine nasıl vurdun lan beni? Sen de beni vurdun. <gülüyor> lan ne oluyor lan iki bir? Hep kendimizi <gülüyor> vuruyoruz. Hayır. <gülüyor> <Aynen. gülüyor> Biri bana ateş ediyor. Benim. Gördün mü ben aslanım? Gel buraya aslan parçası. Gel. Ateşten görseydik elimize ateşi uzatmazdık. Vallahi ben bu taktiği en çok PUBG'den biliyorum adam. Arkacı! Orada ateş ettiğin yerden bir daha çıkmıyorsun. Hmm. <gülüyor> Hela. Bir de manyak manyak üstüme geliyor ya ayrı ayrı beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden kafayı sevmişin. <tığırmışım. gülüyor> Gözünü karartmışım var ya. Dur dur dur geliyorum. Neredesin lan? Lan kim vuruyor? Zombi vuruyor zombi zombi. Mm. <gülüyor> <Vay. gülüyor> Ali uçtu. <giriştim. gülüyor> Anlat nasıl ölmedin? <gülüyor> Oha! Seni oyunun bugunu buldum ben. Duvar Oha aga. Buldum. Gel lan buraya. En <gülüyor> i̇çinden geçeceğim, cem. Ben senin içinden geçeceğim. Boşa da ne? Am ne oluyor? Ne? <gülüyor> i̇ntikam Times. <gülüyor> oh. My <name> is intikam. <gülüyor> ay ay ay. <gülüyor> göndermeyi durmadan yaparım. Aman, can, canım git. Oha. aga geçen şey vedermiştim ya. Earth kafana düşüyor falan ölmüyor. Ama adam mantarın üstüne Mantar kırılıyor. Taşın üstüne atladım. Taş kırıldı. Nasıl oluyor? Neyse spoiler verdin gene. Aynen ya. Gerçi bu videoyu izlediklerini büyük ihtimal yayınlamış olacağım. böyle bir şey de var. Ananar vadın. Tüh be. 5 dakik falan kaldı. Süper. Ananar vadı ne oluyor lan? Şunun Işınlanma... oha şununla mı efektine bak. Kaga. Dur ben şurayı kazayım. <gülüyor> Sıkıştım Kaga. ya. Bir şey kaz. Demiri kazayalım, taşı kaz. Abi Ali gelmedi. Ali gelmeden hemen burayı kazmam lazım. Ay ya yine çeye düştüm. Keşke bunda şey çekim olsa ya Of the fine falan olsa keşke Aynen ya Böyle zım yapardım Ali PC'de benim... olması lazım galiba Yok PC mini yok sadece şeyde var o minecraft'ta var Aka nardesin yaa ben mi? Evet. gittim. Nereye? Casasus. Bak senin bezi gelmişim, sen yoksun. Çay kahve söyleseydin. Hemen ustam, Sefa iki tane çay çek şuradan. <gülüyor> ya Sefa'ya da çay mı söyleyemiz Allah aşkına? Sefa'ya da Kendisi... bir, tiktir, bir tiktir, hepsini içer. Aynen. Kaytar'ı övdüğün gün, eşek sıpası. Gel lan buraya Lan öl Oha Tavuk bak senin yüzünden tavuk oldu Oha Tavuk kasli oldu lan gel lan buraya Güzel dün dün. Dün dün. Dün dün dün. Bak abi baksana Hocam sayesinde bu kadar iyi oynuyorum Lan oğlum nasıl geziyon ya, şu bak. Senin ben fısırı Yanlış kadar ekran açtım. Yanlış kadar ekran açtım. Ben feleyip o çamak sokarım. Analar Oha. Bakın nasıl teşhattım ya sana. Ben de sana efsane tek atıyorum. İşte bak beni gördüm duyuyorsun ananlar vadını. İnşallah siz gitmemiştir ya. Ne sesi? Ne sesi? Ne değil sesi? Ne sesi? Telefon kaydı da o yüzden diyorum. Hani sen videolarda duydun ya. Işte, telefonu şöyle şöyle yapma diye. Hani şeyden konuşuyorduk. Ne zaman Reklam mı? Hayır. Neyse boş ver şimdi videoda konuşalım. Tamam neyse şu sonra söyler. Kurcunlar var ya, efsane uçuşuyor havada var ya. Üff. Ha benim mı iyi ya? ya, yakından hiçbir şey yapamıyorum ben. Ben uzaktan tarıyorum sadece. Yakından bir hal altı yaradığım yok. <gülüyor> Bak ben uzaktan bin taneye çat ama aha lan. lan. öl. Lan nasıl ölmüyorsun lan. İyi oğlum be. Daha <gülüyor> ölmedi ya bir türlü. Velvet yapışmış baba baba. ölmedi ya. Oha! Kuşun bitti. Gel buraya kaçma. Ben senin içinden geçeceğim. Cem. Vallahi hiç kusura bakma kaçıyorum. Her 100'e 99'u kaçmak yok 90 mu şu? An. Saçma lan Bomba attı. Canan kaç? Söylersem video biter. <gülüyor> Oo, Abi benim kurşunum bitti ya bir tane kurşumum var. O kurşunu bakayım tutturabilecek miyim? <gülüyor> Türk. Anladım, Çok şey önemli. bitti, şey bitti, Arı mermi bitti, bitti. <gülüyor> mermi bitti. Kalsın bu adam. Kaçamaz buradan. <gülüyor> Aydan <Ali'den> kaçış yok. <gülüyor> Yeni şarkı, bunu yakında Minecraft ee, kanal atıyorsun. Tamam. Tavukciği, <gülüyor> tavuk, tavuk yemi. Cani, arkadaşlar bu adam mı değiştiyim tabii diyorum hehehehe <gülüyor> sallamayın he alın beyzime girip bana çekilmi yapıyorsun lan ulaan ulaan aga can canın bir kalmış niye saldırıyorsun aga geri çekilsene <gülüyor> ben manyağım saldırırım ya bizde geri <gülüyor> çok kaçıyorum ölmek vardı, dönmek yok Ben saçıya kapasamadın. Aynen. Biz de öyleyiz. Bak uzaktan taramaya başladım ha. Yakınım iyi değil dedim ama seni yakınıma sokmayacağım var ya. Anladım yaklaşma yaklaşma. Rösküle ateş arıyor ya, sen de şey gibisin Ne gibi? Eee neydi o adamın için ya? Bir adam vardı İsmini unuttum şimdi bak Ben senin içinden geçeceğim Ne? <gülüyor> Lan oğlum duvar arkası, hile miyim lan ben? Duvar arkası vurdum var ya Bak, bak son kez Neden Bak kaynaklı kim? Olabilir. İnternetten kaynaklı Neden? İnternetten kaynaklı olabiliyor arada Aynen Geçen mesela bir adamla şapıyoruz biz Artı oynuyoruz tamam mı? Adam Survivor'da ama Gmod'da Yani <gülüyor> Survivor'da ama G modda butan dolayı Gel buraya gel, gel. Kaçma aslan gel. Ben kaçıyorum hiç kusura bakma. Ecele faydası yok. Gel koçum. Gel. Sana daha çay ısmarlıyor. Nereye gidiyorsun ya? Kaç şekerli içiyorsun sen? O şekerli mi içiyorsun? O şekerli mi içiyorsun? Bol şeker, Boz, bol. Bol bol. Bol şeker. Şeker de geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> şeker de geldi ya. Ya hadi ya. Hatir. Ne oldu? Hattir. Ne oldu? Hatir, hatir. Ne oluyor? lan? Ha ne oluyor? Oo, madop. Ne oldu ya? Uf, bu ne ya? Ne oldu? Hayır yine kendi kendini şardan çıkarmış gerizekalı ya. Neyden çıkarmış? Şardan. He takılı olmasına rağmen. <gülüyor> Nasıl oldu bunu? Her birini yaptık ya kurtulup şuna. Böyle <gülüyor> <gülüyor> feci terledim ya. Ben neden PUBG oynarken veya Midimortal oynarken terliyorum? Ağa heyecan heyecan. Ejel korkusu. Ama buradan zıplamıyor mu? Ya. Ulan senin, ulan yapı, ulan ev, seni yapanın, anam, <gülüyor> ulan seni yapanın, süs, sen ne diyorsun anam, ulan lan oğlum, burada zıplamak olmuyor ki, sıkıştım, neredesin, neredesin? görmüyorum seni, aynen anda dedim ama, neredesin oğlum ya, senin bir izleyim, sen ortada yoksun, Ne havaya, havaya sıkayım da gelsin, ha yakınlarda buralarda bir yerlerde mantık lan ben bu karakter kafayı yedi ya dur <gülüyor> Karakteri bir kendine yer koçum ya. Ya o karakter ben senin. Telefon gibi niye sallanıyorsun lan titreşim buğduna girmiş. Çık şuradan sinsi noktam. Titreşim buğduna girmiş. Alev adamsın var ya Ali. Remzi Bey neredesiniz? Kapıyı açar. Valla yani ben de sizi arıyorum. Hani, Ali Bey. Çayınız soğudu çayını. çayınız. Ana doğru diyorsun ya lan oğlum çay... çayı soğuttum ya içecektim. Dedim bir çay içeyim. <gülüyor> Dedik bir minibör çekelim sonra içerim. Ne oğlum. Nasıl mermiş demiyor lan sana. Ölümsüz <gülüyor> film mısın? Başvuru ölüm. Ben öldü <ölürüzüm>, film biter. <gülüyor> Adı efsane gibi mi? <gülüyor> Az çıkacak mısın? <gülüyor> Aynen Geldin değil mi? Aynen oh. Öyle pusulur mu ya? Ödüm koptu Dur burada bir yemeğimiz var yemek yiyelim Acıktım Sen de her yerde açsın ha <gülüyor> Kusura bakma o şaka ya. O annenin değil abi. Oyunda tavuk var ya. Tavuk kestim biraz önce. Onu diyorum. O oyun fena kasıyor. Para oynuyorsa da ondan. Oo. Oo. Headshot baba, headshot baba, headshot baba. Yeni şarkı. Maskeleriyle ateş ederek bakalım hangi yerden rebzaka çıkacak? Challenge Maskeleriyle ateş et Hangi yerden rebzaka çıkarsa Buna giriyor kurşun Lan! Ooohaa! Nereden çıktın lan sen? Şey? Orada mıydın lan sen? Aga Beni bulamazsın var ya sen de Bolweret Gaming kesildim başım döver. Ney? Bolweret Gaming. Bilmem mi o adamı? Yo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Akaba anlaşabiliriz. Nasıl anlaşabiliriz? Bana kaçak silah getirirsen sana öldürmem. <gülüyor> Anam sıkıştım ya. Kaça kadar sıkışıcam arada sırada Gel buraya Kaça çay mı veya silah mı ver Gel buraya gel Gel Kaçma Gel lan buraya Geldim <gülüyor> Bu bir kan maselesidir Karışmayın Ellemeyin Dokunmayın Bu sefer olacak Ali diye birisi olmayacak Veeet Rezoba Baba İngiliz Remzi Baba Giriş. Adam Remza Remza baba çok canlandırıyor ki işine önem veriyor baba. Ayda 59 <gülüyor> yani, güzel bir ters köşe yaptık. Sen kendi oluşturduğun karakteri nasıl öldürebiliyorsun? Ne yapalım senaryosu şu yaptı. Kurşun işlemiyor da buna ya. Bana boncuk tabanca falan mı verdin? Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Kusuz> boncuk <kuyurandık> galiba. Vuruyorum <gülüyor> ölmüyor. Yeminle. Çok çok iyi canlandırmışım o karakteri. En sağlam karakterlerinden biri bir sormacı bir de şey. Eee neydi vallahi. Bu ikisinin üstüne kimse su dökemez. Kaç kaç kaç öleceğim bu şimdi? Canlı da yok. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Nevze hmm. Baba kaçıştı mı? Kaçıştı mı? Hmm. Eşte Baba. Gel lan buraya. Sen de bir korkun genden anından çıkıyorsun ya harbi korkuyorum ya. <gülüyor> Çıkma bak harbi bağıracağım diye. Kendimi çok istiyorum. <gülüyor> Sonra izleyicilerim Abi, kurşun bitti. Kurşun bitti. Aa bitmemiş. Elim terliyor. Elim terliyor. Elim terliyor. Elim terliyor. Elim terliyor. Elim terliyor. Elim terliyor. Elim terliyor. Elim terliyor. Elim terliyor. Tavuk gibi. Sağolun sağolun sağolun Aga başka türlü hayatta kalamazsın Hayatta kalamıyorum zaten <gülüyor> Çıktığım gibi oluyorum. Ben ekmeğimi peşindeyim <gülüyor> Aynen Gönderme VoBir Ekmek nemci Aga sana vuruyor, kurşun şey diyor, taşa değiyor. Ben başrolüm diyor. diyorum ya sen ana karaktersin. <gülüyor> Başrolüysen belki kurtarabilirdin ama yan karaktersin, yan karakterler direkt ölür. Anan. <gülüyor> Arkadan geldim yine aga pardon. Ne güzel hava atıyordum ya. <gülüyor> Neyse bu videoyu bitireyim zaten saniye kaldı. Oha! Aga güzel bir şey fark ettim. Gelsene şuraya. Gel ama evet. beni öldürme. Öldürmeyeceğim zaten. Maç bitti. Ben Bana baksana. Neredesin? Havada. Evet. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Gerçekten güzel bir rant oldu. Tabii ki bu dediklerimizin hepsi sadece bir şey. Mis ee, şakasın her emzabiye yok, yok söylesin, yok şöylesin yok böylesin filan diyoruz. Gidip derin sakın dişlemeyin. Yok böyle niye yapıyorsun? Yok niye şöyle yapıyorsun filan. Emzabiyi sakın dişlemeyin. Sizin ananızı babanızı neyse. <gülüyor> neyse. <gülüyor> Senayalik. Hoşçakalın, ekranında iki tane video çıktı. İyi kartınla da bize kanalımıza girebilirsiniz. Hoşçakalın, bay bay. Bay bay deneyimiz abi. Bay bay, görüşürüz. Videoda paylaşıyorum.